Aşağıdaki başlangıç bloğu 16 bölü 9 birim uzunluktadır. Yani bunun uzunluğu 16 bölü 9 birim. Sağda yer alan araçları kullanarak başlangıç bloğunu bir birim uzunluktaki hedef bloğa dönüştürünüz. Yani buradaki blok bir birim uzunluğunda. İlerlemenizi güncel blokta görebilirsiniz. 16 bölü 9'u nasıl bir birime dönüştürebiliriz? Bunu parçalara ayırmayı deneyebiliriz. Eğer iki parçaya ayırırsak, bu parçaların büyüklüğü ne kadar olur? 16 bölü 9'u 2'ye bölersek, parçalardan birisinin büyüklüğü 8 bölü 9 olur. Eğer 4 parçaya bölersek, parçalardan birisinin büyüklüğü 4 bölü 9 olur. Eğer 16 parçaya bölersek, eşit parçalardan her birisinin büyüklüğü 1 bölü 9 olur. Elimde 1 bölü 9 var ve bir bütün yapmaya çalışıyorum. 1'e ulaşmak için bana kaç tane 1 bölü 9'luk parça gerekecek? 9 tane 1 bölü 9'luk parça gerekiyor. Şimdi cevabımızı kontrol edelim. Doğru. Şimdi bu örneklerden birkaç tane daha yapalım. Aşağıdaki başlangıç bloğu, 9 bölü 12 birim uzunluktadır. Yani bunun uzunluğu, 9 bölü 12 birim. Bu bloğu, Burada yer alan araçları kullanarak bir tam 8 bölü 12 birim uzunlukta bir blok haline getireceğiz. İlerlemenizi güncel blokta görebilirsiniz. Başlangıç bloğunu 12'de birlik parçalara ayırmak istiyorum. Çünkü hedef blok da 1 bölü 12'lik parçalardan oluşmuş. Bir tam 9 bölü 12'de kaç tane 1 bölü 12'lik parça var? 1 kere 12 eşittir 12, 12 artı 9 eşittir 21. Demek ki, 1 tam 9 bölü 12'yi 21 bölü 12 olarak yazabiliriz. Başlangıç bloğunda, 21 tane 1 bölü 12'lik parça var. Demek ki bu bloğu 21 eşit parçaya bölersem, parçalardan her birisinin büyüklüğü 1 bölü 12 olacak. Sağdaki aracı kullanarak, 21'e bölelim. Evet, tamamdır. Bu blokta 21 tane 1 bölü 12'lik parça vardı, bloğu 21'e böldüm, elde ettiğim parçanın büyüklüğü, 1 bölü 12 oldu. Şimdi bu 1 bölü 12'lik birimi kullanarak, 1 tam 8 bölü 12'ye ulaşmaya çalışıyorum. 1 tam 8 bölü 12. 1 kere 12 eşittir 12, 8 eklersem eşittir 20, bunu 20 bölü 12 olarak yazabilirim. Demek ki, bu 1 bölü 12'lik parçalardan 20 tane alırsam, Hedef bloğa ulaşacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Cevabı kontrol edelim, tamamdır. Hadi bir örnek daha yapalım. Aşağıdaki başlangıç bloğu, 11 bölü 8 birim uzunluktadır. Sahada yer alan araçları kullanarak, Başlangıç bloğunu 1 bir birim uzunluktaki hedef bloğa dönüştürünüz. İlerlemenizi güncel blokta görebilirsiniz. Başlangıç bloğumuz 11 bölü 8 birim uzunlukta ve ben 1 bir birim uzunlukta olan bu bloğa ulaşmaya çalışıyorum. Eğer başlangıç bloğunu 1 bölü 8'lik parçalara ayırabilirsem, hedef bloğa ulaşabilirim. Bu bloğu 1 bölü 8'lik eşit parçalara ayırabilmek için 11'e bölmeliyim. Çünkü burada 11 tane 1 bölü 8'lik parça var. Başlangıç bloğunda 11 tane 1 bölü 8'lik parça var, ben 11'e böldüğümde parçaların her birisinin büyüklüğü 1 bölü 8 olacak. Araçları kullanarak 11 parçaya bölelim. Elde ettiğimiz bu parçanın büyüklüğü 1 bölü 8 oldu. Eğer bu parçadan 8 tanesini alırsam, 8 tane 1 bölü 8'lik parça bir bütün edecek. Şimdi araçları kullanarak bunu yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Cevabımızı kontrol edelim. Evet, doğru.